Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. 28 Haziran Perşembe gününün son maçı, Y grubunun 6. maçı olan Panama-Tunus maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 14. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Panama takımı ise ilk kez turnuvaya katılacaklar. Dünya Kupasını ABD'ye eleyerek katılan ekip, gücümde paslarla, Fore ve Teto indirmeye çalışıyor. Savunmada ise çok sert oynayan ekip, birçok kart görebiliyor. Panama ekibinin gruptan çıkma ihtimali düşük. Peki Belçika ve Panama maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %81 oranla Belçika kazanabilir. %5 oran ile de Panama maçı alabilir. Tunus takımı 5. kez turnuvaya katılıyor. Turnuvaya katılmak için 6 maç yapan ekip, 4 galibiyet ve 2 beraberlik almış. Hücumda çok hızlı toplarla çıkan ekip gol bulmaya çalışmakta. Fakat defansif yönden zayıf olan Tunus'un gruptan çıkma ihtimali düşük. Peki Panama ve Tunus maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %20 oranla Panama kazanabilir. %53 oranıyla da Tunus maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 27. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Teşekkür eder videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın